Selamlar arkadaşlar ben Radvan Ekrem Finrol'da. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Tam Walking Dead'in 10. bölümüyle karşınızdayım Lut sevdamıza devam ediyoruz Öyleyse fazla söze gerek yok Hemen atılalım Hazır gün de doğmuşken hiç belli olmuyor Sokaklara atılalım hemen Ben gene aynı yere bir yolculuk yapmak istiyorum çünkü orada loot yapmak bir derece kolay. Bir derece kolay. Aa, boyun, bu haritanın en çok sevdiğim yeri arkadaşlar. Her burada başladığınızda şurada bir loot oluyor. Buna bayılıyorum. Abi o adam da kesin bizden önemli bir şeyler isteyecek. Ondan öncesinde şu herifi indirelim diyorum ben. <gülüyor> Harika. Ağabeyler ne kadar az insan o kadar çok güven Bu oyunda öğrendiğim en büyük tüyo buydu Aha Baştan düşmancil olduğu nasıl belli ama silah var Tamam bu sefer bunu yok ettiğim için üzülmedim Ah Loot Köpek gibi loot Tutar mı tutmaz mı arkadaşlar? Tahmin edin, tutmadı. Tamam. Ama bu sefer ki tuttu. Of. <gülüyor> diğer okumuz da sandağat. Keşke bunlar biraz daha fazla kullanımlık olsa. Tabii geçen videoda güzel lootlayamadık ne oluyor anasını satıyor Ama bu sefer efsane gidiyoruz gelmek ister misin Sormuştum. İstemedi. Şimdilik. Şöyle şuraya bir göz atalım. Amanın. iki güzel loot parçası. Bunlar arkadaşlar her zaman bize lazım. Eksanlara ha, Haa bunları alabildiğimi görmüyordum Yayımı ben attım mı? Yayımı ben attım mı? İnanamıyorum sırtıma koydum diye attım galiba yayı Veya çantama koydum Abi yayı attım galiba Abi o yay için var ya kaç tane zombi keserim ben Sen farkındansın Oyun Abi yok mu olmuş? Denme. Aa inanamıyorum, abi inanamıyorum. Neyse biz de şuradan şöyle gideriz her zamanki güvenliyor prenside. İyi artık oyun en azından burada karşıma saçma sapan değişik şeyler çıkarmıyor, o yüzden çok memnunum. yerle acaba bunu bir derece aynen oraya da koymuş olabilirim bir bakayım aynen bu cana o parçası bu da full olan tam tam iyi arkadaşlar mızmızlanma abi o kadar da zor değil çıkmak arkadaşlar ön kapıdan girmektense şey yaptık biraz dolaştık Bu aşağılık zombiler için sürprizlerim var. Karşıma gene hastalıklıları çıkarsa hiç uğraşmak istemiyorum. Sen basit olanlarındansın. Tepeme çökenler değil mi? Aa full. Mu? Aa full tam. Değerli bir şeyler varsa güzel yoksa topuk arkadaşlar Aa, bunların hiçbirini alamıyorum, değil mi? Yapacak bir şey yok arkadaşlar dışarı. Neyse ki... Bu sefer... Can sıkıcı büyük bir topluluğa denk gelmedik. İnan öyle. Ha bu kadar. Bu kadar ne gerek yok. Altı üstü biraz oyalandık. Biraz merdiven çıktık. Eee, hemen dünyanın yolunu tepmişiz gibi ses çıkartıyor. Ah dur, wo. Evet. Şurda ilgili bir çeki düzen vermemiz gerekecek. Kendi canımızı nasıl görebiliriz acaba? Çıkaralım oh. Onun yerine şunu koyadım Bunun gibi başka Değersiz bir şey daha Sen Bir şey yarıyor musun ki acaba Bence yaramıyor Harika Nefis Arkadaşlar Bolca tahtayla geri dönüyoruz Harika. Şunu da şöyle deneyelim ne olur ne olmaz. Olsa sınırsız olurdu güzel olurdu. O gece yapmışız bile. Abi oyunun gece gündüz döngüsü çok hızlı be. Bekleyin beni güzel silahlarım sizler için geleceğim. Abi işte benim muhteşem loot'um. Hatta şunun canı az kalmış. Seni de dönüştür. Kurulmasından daha iyidir. İş yapar mı bu? Aslında çok daha fazla ama gerek yok. da Sana abi. U sanderi gibi iş görürsün hala. Sen birader sen de iş görürsün. Süper, süper, süper. Evet, şimdi. Allah <gülüyor> sinirin bassın Ama değdi <Gülüyor> Arkadaşlar son bir loot gecesi daha yapsak biz bu işten gözümüz gönlümüz ak bir şekilde çıkarız. Haydi bakalım. Dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik. Karnımız aç mı? Bir ona bakalım. Haa. Bir, bir parça yiyelim. <Gülüyor> Bu da ben bandajımı dönüştürdüm mü? Abiler bunu yaptıysam ve söylemediyseniz ayıp ediyorsunuz. Ah, oh, çok istiyorum şunu. Hadi gidelim. Elimdekilerle güzel bir loot daha yapabiliriz. Aa ben loot şehrime geri gidiyorum. Bakalım bu sefer hemen yanımızda ne çıkacak arkadaşlar. Aa, nazar değdirdik. Aga be. Neyse biraz daha ötede çıktı. Alalım bunu. Güzel. Harika. Bugün şişe gönlündeyiz. Galiba ki bol bol şişe çıktı sanki. Bize biraz metal lazım aslında. Neyse değerli eşyalar bulursak şişeleri bam bam bam bam feda ederiz abi. Hiç önemli değil yani. Metal. Oley. Uuu. Siz nerede Gel gel gel Gel Oh. Aa. sen değerli Aa. Abi işte Şu paha biçilemez Biraz canını götürmüş olduk sanki ama E olur artık o kadar deyip Bu ne? Hiçbir fikrim yok Al Al Al Al Abi şaka gibi kesici Cam Şişeler çıkıyor paso Millet içip içip görmüş. Ah kuşun. Holy day ilaç ilaç en Önemli olan da bu. If you give me some food, we can both just walk away without any trouble. Tamam mı? Who's there? <Gülüyor> <Gülüyor> Abi verecektim saldırdı. Vallahi vermek için yaklaştım yanına ya. Aa. Ah. Şerefsize bak. Ya gereksiz yere canım gitti. Onun da canı gitti. koyalım da ne olur ne olmaz Her geçen gün yenisini alspiralı birader tamam Abi sadece şişe Sigara, sigara için, sigara üç küfür edeceğim. Metal lazım ağzıma. kaç parça <Gülüyor> hmm, Tamam insan fark ettik ve geri dönüyoruz abiler kadar basit bandajımız da yok. <Gülüyor> Uzak dur ama. Abi oraya koyunca arada düşürüyormuş gibi ses çıkartı. Heyecanlanıyorum. Lan yoksa düşürdün mü? Lut falan diye böyle. o önemli zehirlilerin sayısı da bayağı bir arttı. görmüş olabilir ki beni. Anlamadım ne bağlı. Tamam o benden şikayetçi değil, ben de ondan şikayetçi değilim. O yüzden devam. Sremiz de var gibi. Buradaki loot'lar yenilenmemiş çünkü oyun sadece zombileri Yeniliyor, ah. spamlıyor bazınızı ah. Abi resmen bugünün loot'u şişe oldu ikinci oyunu Tamam, şunun yenilenmesini seviyorum. Kırılacak, kırılacak. Beni korkutamaz. Oh, kendi Kendi kendine. Sular'dan Sakınca yok Harika Şaka gibi sigaralarla doldu her şey Acaba şişe mi daha değerli Yoksa sigaramı bunu merak ediyorum Bence yemeğimi <Gülüyor> Harika. Şunu bırakacağım, onun yerine şunu alacağım. Neyse ki şunu kıramıyorlar. Bak ve değerli bir şey var. Çöp iki. Abi resmen çöp. Ha bandaj. Ah. Dolduruyor mu? Dolduruyor güzel. Orayı açmayacağım. Oradaki istediği kadar zırlayabilir. Bulutlara ah, güvenli bir şekilde geri gönderme zamanı. Daha doğrusu geri dönüştürme zamanı. ve evet, terşe eski gibisi gibi aynen bıraktığımız gibi istediğin kadar gel. ben botma bindim abi ve dinlenme yere evet evet heyecanlıyız ve eşyalarımızı bırakmak için hazırız. Aa <gülüyor> sadece şey. Şaka gibi. Oh oh oh. Hey. Bunları aha. Vallahi koyduk Onları da biriktirmeye devam edelim. Ee, şurası adam olmuyor. Bu. Harika. Bir tane de yanımızda dursun. Hatta iki tane yanımızda dursun. Dediğim gibi ne olur olmaz. Abi yanımızda resmen zombi parçaları taşıyoruz ya. Konuşuyor musa Korkutucu bilmiyorum sizde duydunuz mu ama şuna çok sinirim bozuldu Harika Bakalım ne kadar ilerledik Abi şu şey beni çok şu... Şey yaptı irilti etti o yüzden uzağa bir yere atacağım ki Pis... sesi gelmesin hala geliyor organlardan mı geliyor ki anlamadım neyse ah sonunda Sonunda Dur Şu ikiliyi zaten açmıştık hmm. İlerletebiliyoruz İlerletmeye gerek var mı? Sanki yok Şu olsaydı seve seve ilerletirdim de Buraya bakalım İlerletemiyoruz Demek oluyor ki arkadaşlar bizim sağlam son bir loot gecesine daha ihtiyacımız var. Öyle olduğunda her şey çok daha yerine oturmuş bir şekilde olacak. Öyleyse bugünlük izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomuz 11. videomuz ile tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.